toplamayı yapın sonucu sadeleştirin ve tam sayılı kesir olarak yazın. Burada iki tam sayılı kesirimiz var. İki tam sayılı kesir evet ve tam sayı kısmı ve kesir kısmı. Bunları toplamamız istenmiş. Bunu yapmanın iki yolu var. Bu ikisini bileşik kesre çevirip, toplamayı yapıp, sonucu tekrar tam sayılı kesre çevirebiliriz. Ya da işi basitleştirip şöyle de deneyebiliriz. 17 tam, 2 bölü 9 ve, 17 artı 2 bölü 9, aslında tamamen aynı şeyler. Aynı şekilde 5 tam 1 bölü 9 ve 5 artı 1 bölü 9, yine aynı şeyler. Öyleyse, 17 tam 2 bölü 9 ile 5 tam 1 bölü 9'un toplanması, 17 artı 2 bölü 9 ile 5 artı 1 bölü 9'un toplanmasıyla, toplanmasıyla aynı şey demektir. Bu iki işlem de aynı sonuca gider. Toplama yaparken sayıları istediğimiz şekilde, istediğimiz sırayla toplayabileceğimizi de biliyoruz. Öyleyse sırayı da değiştirebiliriz. O halde bu işlem 17 artı 5 ve 2 bölü 9 ve 1 bölü 9'un toplaması ile aynı işlemdir. Ve bunu istediğimiz sırayla yapabiliriz. 17 ile 5'i toplamak kolay daha önce de yapmıştık. 17 artı 5, 22. Demek ki bu kısım 22 olacakmış. Evet, o halde elimizde 22 artı 2 bölü 9 artı 1 bölü 9 bulunuyor değil mi? Paydaları ortak olduğuna göre tek yapmamız gereken payları toplamak. 2 artı 1 eşittir 3. Evet elimizde elimizde 22 artı 3 bölü 9 geliyor. Ama bu kesir sadeleştirilebilir. Hem pay hem de payda 3 ile bölünebiliyor. Payı 3'e bölüyoruz, sonuç 1. Paydayı da 3'e böldüğümüz zaman sonuç 3 çıktı. Demek ki işlemimizin sonucu 22 artı 1 bölü 3. Ki bu da, şimdi mavi kalemle yazacağım, bu sonuçla tamamen aynıdır. 22 tam 1 bölü 3.